Merhaba Mastermind izleyicileri Bugün Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmini ağır çekimde izledim ve birçok detayla karşılaştım Bu detayların çoğunu filmi izlerken fark etmediğinize eminim İşte başlıyoruz Filmin başında Wenwu Aka The Mandarin'i Marvel Cinematic Evreninde ilk kez savaşırken görüyoruz Kendisine gelen okları engellemek için 10 yüzüğü kullanıyor. Ama ağır çekimde baktığımızda yüzüklerin Wu Aka'nın çevresinde daha geniş bir halkı oluşturarak oklara engel olduğunu görüyoruz. Aynı sahnede Wen Wu yüzükleri yere atarak güçlü bir enerji oluşturuyor ve daha yükseğe zıplayabiliyor. Ve yine yere inerken yüzüklerin etkisiyle hem çevresindekilere zarar verip hem de sorunsuz bir şekilde yere iniş yapabiliyor. Hemen akabindeki sahnede Wenwu kolayca kalenin kapısını yok ettikten sonra hiçbir düşman askerinin ona saldırmadığını görüyoruz. Çünkü o anda hepsi onu alt edemeyeceklerini anlamış oluyorlar. The Mandarin'in tarih boyunca yaptığı savaşların olduğu sahnelerde bir adamın hükümet binasını bombaladığı anlarda bir saniyeden daha kısa bir sürede ekrana gelen şu gazetede ilginç bilgiler yer alıyor. Gazetenin ana başlığı şu şekilde, Kaptan Amerika Onur madalyasına layık görüldü. Buradan da bu patlama olayının Kaptan Amerika'nın ünlü olmasından hemen sonra olduğunu öğreniyoruz. Wenwu, Taloya giriş yaptığı sırada ormandaki ağaçlar ona saldırmadan önce arabadaki ekranın bozulduğunu görüyoruz. Buradan da anlaşıldığı gibi Taloda hiçbir teknoloji çalışmıyor. Li'nin Wenwu'nun her hatağını karşıladığında ortaya ufak bir şok dalgası çıktığını fark etmişsinizdir. Bir anlığına bu sahnenin geneline baktığımızda burada savaşmaktan çok harika şekilde kareografize edilmiş romantik bir dans izlemiyor muyuz? Tiny Lok ve Fala Chen'e bu güzel sahneyi çok doğal bir şekilde oynadıkları için tebriklerimizi iletiyoruz. shang annesi ona bu kolyeyi verdiğinde Kolye şankçıya büyük geliyor, ama şankçı büyüdüğünde kolyenin ipinin küçüldüğünü görüyoruz. Burada şankçıyının kolyenin ipini bile değiştirmediğini anlayabiliriz. Şan kedinin evine geldiği sırada duvardaki afişler gerçekten de marvel sinematik evrenine has. Evreni o kadar gerçekçi tasarlıyorlar ki duvardaki afişte uyku zorluğu çekenler için yardım hattı numarası belirtilmiş ve böyle bir hat gerçekten var. Ayrıca Blip Sync yazılı posterde güzel ve akıllıca seçilmiş. Çünkü büyük ihtimalle gerçek hayatta var olan Lip Sync Battle yarışmasından sonra bu isimle anılmaya başlamış bir dans türünü ifade ediyor. Sırada önemli bir detay var ve muhtemelen filmin ana akışı hakkında önden bilgi veren bir detay. Shang-Chi, evinde kahvaltı yaparken Cathy'nin büyük annesi, Aka Waipo, shang başka bir sandalyeye oturmasını rica ediyor. Çünkü Aka Waipo'nun ikinci kocası Waigong Gong o sandalyeye oturmayı çok severmiş. Daha sonra Aka Waipo yemekleri ve diğer şeyleri ölen kocası için nasıl sakladığını anlatıyor. Buradan Aka Waipo'nun kocasının hala kendisiyle olduğuna inandığına tanıklık ediyoruz. Daha sonra Cathy sahneye geliyor ve Büyük annesinin artık hayata devam etmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bunun bütün filmin esrarengiz ipucu olduğunu düşünelim. Wenwu ölen eşinin sesini duyduğuna inanıyor ve eşinin onu bırakıp gitmektense Wenwu için tekrar hayata döneceğine inanmış durumda. Aslında bütün esrarengiz bilgiler filmin daha başında izleyiciye verilmiş oluyor. Bu sahnede karşımıza çıkan yakışıklı aslında Peter Parker, Spider-Man Eve Dönüş filminde ters takla atmasını söyleyen kişi. Bunu birçoğunuz fark etmiş olabilirsiniz. Bu eleman bütün kavgayı canlı yayınlarken yayınına yorumlar da gelmeye devam ediyor ve bu yorumlardan birisi onu otobüsteki eleman diye çağırıyor. Bu sahnenin sonunda otobüs bir çöp kamyonuyla çarpışarak duruyor. Bu çöp kamyonunun plakasını dikkat ettiniz mi? Plaka 1E 49-905 Bu plakayı google'ladığınız zaman Bakın karşınıza ne çıkıyor Clint Eastwood'un 1978'de çekilmiş Every Which Way But Loose filmi Kulüp sahnesinde birden fazla dövüşün aynı anda oynandığını görüyoruz Hücrelerin birinde Iron Man 3 filmindeki Extreme Miss Soldier'ı görüyoruz Daha sonra aynı karakteri Tekrar Wong ve Abomination'ın Başka bir yere teleport açtıkları zamanda da Görüyoruz. Ve dikkatli bakarsanız onu bıçaklayanın da yarısını tedavi edenin de aynı dövüşçü olduğunu göreceksiniz. Sizce de ilginç değil mi? Bu yemek sahnesinde Wenwu kendisine verilen birçok isimden bahsediyor. Yani Wenwu geçmişte bir yerlerde Master Khan ismini alıyor. Bu durumda şu şekilde açıklanabilir belki de. Wenwu Cengiz Khan'ın savaşçı lordlarından biriydi zamanında. Aslında bu durum... Eternals filmindeki ölümsüzlerin insanlığın geçmişine etki etmesiyle ya da Vikingler zamanında Asgardiyanlara tapmalarıyla benzer bir durum. Bu şekilde Wenwu, Marvel evreni tarihinde hak ettiği yere kavuşmuş oluyor. Xia yer yeraltından kaçmak için yol bulduğunda direk araba anahtarlarının olduğu yere gidiyor. Razor Fist yazılı anahtarı alıyor ama bu anahtarın yanında D-A-B-U-7-C-H-A yazılı bir başka anahtar da var. Ve buça olarak okunabilen. Bu yazı büyük ihtimalle Thor 4 filminde karşımıza çıkacak olan karakterin ipucu kıvamında bir bilgi. Şimdilik benden bu kadar. Filmde gördüğünüz başka farklı detaylar varsa yorum kısmında bana yazabilirsiniz. Bu tarz eğlenceli videoları daha fazla görmek istiyorsanız takipte kalın.